Mizan es-saat ve ezmaniha, dakika terazisi. Miladi 11. yüzyılda yaşayan Abdurrahman el-Hazini tarafından geliştirilen bu saat, 24 saatlik gökyüzü dönüşünü ölçmek için tasarlanmıştır. Cihaz bir terazi koluna asılmış su veya kum haznesinden oluşur. Dakikaların ağırlığı tartılır. Ağırlık kaybı terazi kolundaki bir ağırlığın kaydırılmasıyla dengelenerek ...geçen zaman uygun skalada okunabilir. Adeta dakikaların ağırlığını tartıyormuş gibi. Pusulalı Güneş Saati 14. yüzyılda yaşayan astronom, matematikçi ve tabip İbrahim Errakkam... ...Gölgeler Bilgisi Risalesi'nde yüzer pusulayla bağlantılı bir güneş saati tarif etmektedir. Bir tahta parçasının üstüne oturtulan manyetik taş ahşap diske hak edilmiş güneş saati için kuzey ve güney yönünü ayarlamaya yaramaktadır. Hareketli su saati ve bir mühendislik harikası daha Saatçi Rıdvan Rıdvan Es Saati'ye ait su saati Güneşin doğuşundan batışına kadar olan zaman her defasında 12 kısma bölümlenmiştir. Mekanizma bu zaman zarfında bir kaptan boşalan ve bu esnada da bir şamandırayı hareket ettiren su ile harekete geçirilmektedir. Vakit saatlerinin 12 zaman dilimi her bir gündüz saatinden sonra ön yüzün bir kapısının dönmesiyle gösterilir.